Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen şöyle yan tarafımda gördüğünüz Huawei MateBook D15 AMD'nin incelemesini yapıyoruz. Güzel bir bilgisayar olmuş. Bilgisayarla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. bilgisayar tarafında Huawei'nin de farklı çözümleri vardı. Özellikle son yıllarda marka Matebook serisiyle beraber bu alanda ciddi bir atılım yapmaya başlamıştı. En son ürünleri 2019 yılındaki MWC fuarında sergilemişlerdi. Hatta biz de orada gidip bu ürünlerine bakmıştık. Matebook işte... D vardı, 13 vardı ve aynı zamanda X Pro modelleri vardı. Fakat MacBook D modeli ailenin böyle en giriş seviyesi diyebileceğimiz bir modeldi. Birçok özellikler diğer modellerde yer alırken orada yer almıyordu. Hatta geçen yıl bize MacBook D modeli de gelmişti. Onu da bir inceleme imkanımızı bulmuştuk. MacBook ailesinin diğer modellerinden farklı olarak bazı özelliklere sahip değildi. Mesela Huawei Share özelliği yoktu. Telefonla arasında iletişim kuramıyorduk ki geçen seneki modelden bahsediyorum ve o Intel işlemciydi. Bu yeni model ise AMD işlemci olarak gelmiş. Zaten ismindeki bu D15 AMD'de oradan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu modelle şu andaki AMD modeliyle daha önceki Intel işlemcili modeller karıştırılıyor biraz anladığım kadarıyla. Çünkü biz bu kutu açılım videosu yapmıştık. Onu da şimdi yukarıdan size çıkartacağım. O videoda birçok... Soru geldi bize. Yani işte şu özelliği var mı, bu özelliği var mı, bunun Intel işlemcisi de var falan filan. O Intel işlemcili model bu değil arkadaşlar. Bunda farklı özellikler de var. Biraz sonra onun detaylarına değineceğim. Ama bu modelin de Intel işlemcili sürümü gelecekmiş. Bize öyle bir bilgi verdi Huawei. Ama şimdilik sadece AMD'yle versiyon satılıyor. Şimdi ne yapalım? İsterseniz biraz bilgisayardan bahsedeyim ben genel görünümünden. Yekpare bir gövdemiz var. Böyle gri Renkli, duman grisi falan olarak tanımlayabileceğimiz bir rengimiz mevcut. En azından bize gönderilen sürüm bu şekilde. mavi de andırıyor biraz ama çok da böyle bir parlak mavi değil. Tasarım anlamında baktığımızda aslında sade bir tasarım var. Daha önceki MacBook modellerine benzeyen bir tasarım var. yine bize gelmiş durumda. Standart bir Q klavyemiz var. Tuşların araları oldukça açık tasarlanmış yazması vesairesi kolay var, Onda sıkıntı yok. Nümayet tuş takımı yok. Onu söylemiş olayım. E, çok ince bir çerçeve kullanılmış arkadaşlar. Bu çerçevenin ince olmasının bir sebebi de e, özellikle yanlarda çok ciddi bir incelik var. Alt kısımda bayağı bir kalınlık var ama hem e, sağ, hem sol hem de üstten çok ince bir tasarım var. Birazdan detaylarına değineceğim. Kamerayı, web kamerasını bu fonksiyon tuşlarının tam ortasında konumlandırmışlar. Oradan böyle pop-up şeklinde açıp kapatabilirsiniz. Parmağınıza basıp Ortaya çıkan bir kamera sistemimiz var. Bunun dışında fiziksel görüntüle devam etmek istiyorum. Power tuşumuz var sağ üst köşede. Klavyenin sağ üst tarafında. Bu tuşa aynı zamanda parmak izi okuyucu da eklenmiş. Biliyorsunuz daha önceki MacBook D modellerinde orta ve üst seviyelerinde de bu özellik vardı. Ama MacBook D'de yoktu. Şimdi artık bunda da var. Parmak izimizi okutarak açabiliyoruz. Güzel bir teknoloji bence parmak izi. Yüz tanıma yok. Yani Hello özelliği vardır biliyorsunuz. Belki okuyucularımız arasında bunu bilenler vardır. Bu üründe hello yani kamera tarafında hello yok ama parmak izi tarafında olduğunu söyleyelim. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Gelelim yan tarafa. Yan taraflardan önden baktığımızda sağda 2 adet USB bağlantımız var. Bir de kulaklık mikrofon çıkışımız bulunuyor. Diğer tarafta ise bir tane USB, bir HDMI, bir de Type-C bağlantısı mevcut ki bu Type-C bağlantısı aynı zamanda Güç için yani power için de kullanılıyor. Kutusundan çıkan güzel de bir adaptörü var. O adaptörü taktığımızda kullanıyoruz. Bunun dışında genişçe bir touchpad'imizin olduğunu söyleyeyim. Touchpad'in kullanımı da fena değil ama işte Windows touchpad'i Mac gibi bir şey beklemeyin. Mac OS'de olduğu gibi bir kolaylık ve esneklik sunmuyor ama işimizi görüyor. mu o fazlasıyla görüyor. Onu belirtmiş olayım. Bu fiziksel görünüm dışında belki merak edenler vardır. Böyle ihtiyaçlar oluyor hepimizde arkadaşlar. Kart okuyucu bulunmuyor. Yani ne mikro SD var ne de normal SD kart okuyucu var. En azından bir tane koysalarmış bence fena olmazmış ama koymamış. Bir de merak edenler var. Bu soruyu da sordunuz. Ben bu videoda cevap vereyim. E, tuşlarda aydınlatma özelliği de yok. Bu da bence önemli bir eksiklik. Yani kart okuyucu ve aydınlatma özelliği olsaydı 10 numara bir cihaz olacaktı. Ama bulunmadığını belirtelim. Şimdi gelin. Huawei MateBook D15 AMD'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Bilgisayar 156 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip. %87 ekran gövde oranına geliyor. AMD Ryzen 5 3500U işlemcisine sahip ki bu ürünün en azından teknik bilgilerde öyle yazıyor arkadaşlar. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama AMD Ryzen 7 işlemci olan versiyonunda olacağı yazıyor. Ama şu anda Türkiye'de sadece 5 var onu belirtelim. Radeon Vega 8 ekran kartımız var. 8 GB RAM'miz var. DDR4 2400 MHz bu RAM'imiz. 256 GB'lik PCIe e, SSD'miz bulunuyor. Wi-Fi 802 AB, Bluetooth 5.0. Az önce bahsettiğim gibi bir tane USB-C bir adet çıkışımız, HDMI çıkışımız, bir tane USB 3.0 çıkışımız, iki tane USB 2.0 çıkışımız olduğunu belirtelim. Parmak izi okuyucumuz var. Klavye gizlenen bir kameramız mevcut ki 1 megapiksellik bu kamera 720p video kayıt yapabiliyor. Ve ürünün fiyatı ise 4599 TL. Şimdi gelelim ürünle ilgili yaşadığımız deneyime. Standart bir Windows deneyimi sunuyor arkadaşlar. Çünkü Windows 10 Home işletim sistemiyle gelen bir bilgisayar bu. Bunun dışında hani beklentiniz nedir bilmiyorum ama günlük kullanım için bütün ihtiyaçlarınızı görebilecek bir bilgisayar var karşımızda. Çerçeve kalınlığının ince olması kullanım zevkini arttırıyor. Bu birinci söylemek istediğim şey. İkincisi mat ekran var. Ben mat ekranı ekstradan seviyorum. Zaten son dönemde artık pek parlak ekranı bilgisayarda kalmadı gibi neredeyse. Artık bütün üreticiler mat ekrana doğru geçiyor. Bu da yansımının az olacağı anlamına geliyor. Bu bence önemli bir özellik. Kullanım anlamında söylediğim gibi performans açısından AMD Ryzen 5'in sunduğu performans neyse aslında bize 3 aşağı 5 yukarı onu sunuyor. Biliyorsunuz Intel işlemciler de var bunun karşığında i5'e tekabül ediyor Ryzen 5 hemen hemen. Kabaca söylemek gerekirse tabii. Ee, ama maliyetleri biraz daha düşük olduğu için özellikle son dönemde uygun fiyatta dizüstü bilgisayar üretmek isteyen kullanıcılar genellikle bu işlemciye yöneliyorlar. AMD'nin Ryzen 5'i veya Ryzen 7'sini. E güzel de bir işlemci, herhangi bir sorun da çıkarmıyor. ısınma vesaire de biz herhangi bir sıkıntı görmedik. Tabii hem sentetik testler yaptık hem de kullanım testleri de yaptık. Bunlarda aldığımız sonuçları da şimdi birazdan size göstereceğim. PC Mark kullanıyoruz biz standart olarak bütün sektörün yaptığı gibi. PC Mark'ta aldığımız puan ise 2807 gibi bir puan verdi bize. Öte yandan cihazda bir ssd var dedik 256'lık bir ssd ile geliyor bu ssd crystal disk mark testinden de geçirdik 3520 megabaytlık bir okuma ve 1349 megabaytlık yazma hızı ulaştık ki fena rakamlar değil baya iyi rakamlar bunlar ssd olduğu için de tabi ki daha yüksek sonuçlara daha iyi bir sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz bu arada yemedik içmedik cihazın arkasını da açtık sizin için e, test yaptığımız için arkadaşlar bunları yapıyoruz zaman zaman. İçini açtık. İçinde bir adetlik 2,5 inçlik bir bölüm var. Oraya da disk takabilirsiniz eğer isterseniz. Yani güncellemek isterseniz, depolama alanını arttırmak isterseniz. Malum 256 GB özellikle oyun vesaire oynanan için çok yeterli değil. Ha, USB'den de bir şeyler bağlayabilirsiniz. Ama içinde olması daha çok tercih edilebilecek bir durum olabilir. Bu bakımdan içinde bir tane 2,5 inçlik yer olduğunu belirtmiş olalım. Böyle bir alan bize bırakmış sağ olsun Huawei'yi üründe Huawei tarafından geliştirilmiş bir pil kullanılıyor. 42 watt saatlik bu pilin ömrü yaklaşık olarak 5 saati buluyor arkadaşlar. Ama bu tabii ki en uzun e, kullanım senaryosundan bahsediyorum size. PCMark'ta da testler yaptık. Farklı farklı senaryolar için. Birinci testimizde oyun testi yaptık. 1 saat 16 dakikalık bir sonuç bulduk oyun testinde. İkinci testimizde Modern ofis testinde yaptık. Yine pil performansını bu arada. Orada da 5 saat 56 dakikalık bir Performans bulduk. Fena rakamlar değil. Yani 42 Watt saatlik bir e, pile göre rakamların fena olmadığını söyleyeyim. Öte yandan bu bilgisayarın enteresan bir özelliği de var. PC Manager isimli bir uygulama beraber geliyor. Huawei tarafından geliştirilmiş bu uygulama bu. Bu uygulamanın aslında temel görevi bilgisayarın o anki durumuna bakmak. İşte driverları güncel mi? Yani sürücüleri güncel mi? İşte diğer özellikleri iyi mi? Vesaire gibi birçok şeyi burada anında görebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Neden? Çünkü zaman zaman... Ee, bazı sürücülere güncelleme geliyor ama bunu da tek tek indirmeniz gerekiyor. Bu yazılım siz için hepsini buluyor ve otomatik olarak indiriyor. Bu yazılımın bir özelliği daha var. Huawei'nin ee, Huawei şehir Huawei adını verdiği bir özellik, bir fonksiyonu var. Bunu belki muhtemelen Huawei telefon kullananlar biliyorlardır. İki telefon arasında iletişim kurmayı sağlayan özel bir teknoloji ama Huawei marka olması gerekiyor ya da Honor marka olması gerekiyor. Şimdi bu özelliğe sahip Huawei ya da Honor marka bir cep telefonunuz varsa bu bilgisayarla eşleştirdiğiniz zaman otomatik olarak telefonu bilgisayarın ekranından kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Özellikle Huawei ekosistemine daha iyi olmak istiyorsanız, ben bilgisayarımdan da telefon kullanmak istiyorum diyorsunuz. Birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Hatta mesela bir PowerPoint sunumuna cep telefonunuzdaki bir fotoğrafı böyle bu uygulama üzerinden hemen şık diye atabiliyorsunuz. Çok Güzel bir özellik olmuş. Bunu ben MWC 2019'da deneyimleme imkanı bulmuştum. Ama o zaman genelde orta ve üst seviye MacBook modellerinde yer alıyordu. Artık MacBook D'ye de gelmiş durumda. Bu da bence önemli bir artı olmuş. Özellikle Huawei telefon sahibiyseniz bu özelliği mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Gelelim bilgisayarın oyun performansına. Şimdi bu bir oyun bilgisayarı değil arkadaşlar ve... Üzerinde bulunan ekran kartı ise AMD'nin Radeon Vega 8 ekran kartı. Bütünleşik bir ekran kartı. Bu işlemciyle beraber geliyor bizlere. Ee, tabii ki çok yüksek bir performans sunamıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Intel'de işte GeForce MX250 vardır. Hatırlayanlar vardır muhtemelen. Hani Ona tekabül eden bir performans sunuyor. Yani birçok oyunu oynayabilirsiniz ama çok yüksek çözünürlü kalite beklemeyin. Mesela bazı sorular gelmişti bize kutu açılı videosunda. Kurgu yazılımlarını, programlarını kaldırabilir mi diye sormuştu bir okuyucumuz. Kaldırır arkadaşlar. Çalıştırabilirsiniz. Onda bir sıkıntı olmaz. Ben zamanında i5 birçok montajımı yapmıştım. Herhangi bir sıkıntı da olmamıştı. Ama render dediğimiz export ederken birazcık beklemeniz gerekiyor. Bu bekleme süresi normalde üzerinde harici bir ekran kartı olan bir cihaza göre çok daha uzun olacaktır. Onu söyleyeyim. Ama yapar mı? Yapar. Onda bir sorun olmaz. Oyun oynar mı? Oyun da oynar arkadaşlar. Ama tabii ki hani ben doğumda Full HD oynayacağım, yüksek çözünürlük oynayacağım, 60 FPS oynayacağım, Doom Eternal falan gibi beklentiniz olmasın. Günlük oyunları vesaire rahatlıkla oynatabilir ama yüksek çözünürlük istemeyeceksiniz arkadaşlar. Yüksek çözünürlük verebilecek bir ekran kartı cihazının üzerinde bulunmuyor. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Ürünün çok güzel bir adaptörü var. Şöyle göstermiş olayım. Şuradan alayım. Aslında biraz Macbook adaptörlerine de fazlasıyla benziyor. Şu şekilde bir adaptörle beraber geliyor. Bunun detaylarını birazdan vereceğim size arkadaşlar. Bu adaptörle cihazı şarj edebiliyorsunuz Type-C bağlantısına. Zaten beraberinde çıkan kablo da iki ucuda Type-C olan bir kablo. Bir ucunun adaptörü, bir ucunu da bilgisayarın Type-C girişine bağladığınız zaman hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bu güzel olmuş. Çok küçük ve hani taşıması rahat bir adaptör. Biliyorsunuz bilgisayar adaptörü çok büyük olabiliyor ve bu da Kullanım sırasında birazcık sıkıntı oluşturabiliyor ama Huawei MateBook D15 AMD'de herhangi bir şekilde böyle bir sorun olmadığını belirteyim. Huawei MateBook D15 AMD'de daha önceki MateBook modellerinde olduğu gibi gizlenebilir bir web kamerası var. Bu web kamerası fonksiyon tuşlarında F6 ile F7 arasına gizlenmiş. Çok ustaca bir hareket yapılmış burada ve o iki tuşun arasına bir kamera işareti koymuş. Ona bastığınız zaman kamera pop-up şeklinde açılıyor ve bastığınız zaman da kapanıyor. Peki kullanımı güzel mi? Kameranın bu şekilde alttan size bakıyor olması ilk başlarda biraz zor geliyor ama alışınca çok da büyük bir sıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Tabi şöyle bir durum var ama normalde ekranın üzerinde olduğu gibi açıyı çok fazla kolay bir şekilde ayarlayamıyorsunuz. Klavyenin olduğu alanı birazcık yukarı aşağıya kaldırmanız gerekiyor. Bu da en azından e, kapağa Kapak üzerinde bulunsaydı ekran üst kısmında yani daha rahat ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ama burada da kullanımda bir sıkıntı yok. Şimdi gelin bu kameranın görüntü kalitesini hep beraber izleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MateBook D15 AMD'nin web kamerasını kayıt ederek hazırladım. Şu anda parmağımını gösteriyorum şu anda ekranda. Hemen bu klavyedeki fonksiyon tuşlarında dizilmiş bir web kameramız var onu söylemiştik. En fazla 720p'ye kadar video kayıt yapabiliyor. Burada önemli bir sıkıntı olabileceğini söylediğim durum şu. Normalde ekranda olsaydı ekranı şöyle şöyle yaptığımızda kameranın açısını da ayarladık ama burada herhangi bir şekilde kamera açısı değişmiyor. Onu yapabilmek için de ya klavyeyi böyle birazcık klavyenin olduğu kısmını kaldırmanız veya indirmeniz gerekiyor. Şöyle şöyle yaptığınızda ancak açı değişebiliyor. Bu da birazcık kullanımı zorlaştırıyor ama güvenlik açısından çok başarılı bir çözüm olmuş. Böyle bu fonksiyon tuşlarının yanına koyması. E, Düğmeye bastığınız anda da kapanıyor kamera. Bu da güvenlik açısından önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Huawei MateBook D15 AMD oldukça güzel bir bilgisayar olmuş. Beni en çok etkileyen tarafları adaptörü oldu. Küçük bir hafif bir şey. Pil ömrü fena değil. Yani ortalamanın üzerinde kabul edilebilecek bir rakam var. 5 saat, 5.5 saat hani... Ekranı kısarsanız özellikleri birazcık yavaşlatırsanız bu 6 saate kadar da çıkartabileceğiniz bir rakamdan bahsediyorum. Bunun dışında baktığımızda ekranın çerçevesiz olması da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Kullanım konusunda ciddi bir performans da sağlıyor. Tabii mat bir ekran olması bence önemli o da ayrı bir konu, onu da söylemiş olayım. Beğenmediğim tarafı ise klavye ışıklandırması yok. Bu da karanlık ortamlarda birazcık kullanırken sıkıntı yaşayacağınız anlamına geliyor. Öte yandan bir kart okuyucu yok. Yani SD bile yok. Keşke koysalardı. Küçük bir şeyden bahsediyoruz. Küçük bir devre aslında. Niye yapılmamış bilmiyorum. Ama bence önemli eksikliklerden bir tanesi de bu. Ve bilgisayarın en beğendiğim özelliği eğer Huawei ya da Honor marka bir cep telefonu kullanıyorsanız ki onlarla da ilgili e, her modelde olmuyor bu arada. Belli modeller destekleyebiliyor. Ve Huawei şiir özelliğini kullanırsanız telefonla bilgisayar arasında kesintisiz bir iletişim sağlıyorsunuz. Bu da beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Fiyatına göre sundukları oldukça iyi bir bilgisayar olan Huawei MacBook D15 AMD. En azından biz bu testi yaptığımız Nisan ayının başında yaklaşık olarak 4599 TL fiyat etiketiyle satılıyordu. Görünen o ki Huawei bilgisayar pazarında çok ciddi bir atılımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çünkü bu modelin bir de aynı zamanda 14 inçlik bir versiyonu da çıkmak üzere. İyi o da Nisan ayında itibaren piyasaya sürecek. Teste gelirse onu da test edeceğimizi belirtelim. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Huawei sadece telefon tarafında değil bilgisayar ve tablet gibi cihazlar konusunda da oldukça iddialı bir marka haline gelmeye başladı. Özellikle telefonla aralarındaki kurduğu iletişimin kesintisiz ve kusursuz olması bende böyle bir hissiyat uyandırdı. Eğer günlük ihtiyaçlarınızı görmek için bir bilgisayar arıyor ve çok büyük paralar da vermek istemiyorsanız Huawei MateBook D15 AMD modelini bir göz atmanızı öneriyorum. Bilgisayarla ilgili merak ettiklerinizi Bizim anlatmayı unuttuğumuzu, şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şöyle bir donanımı var mı gibi sorularınız olursa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal alana takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.